Merhabalar, kabızlık ciddi bir sorun. Şimdi bunun için bitkisel çözümleri gözden geçireceğiz. Sizi küçük bir dünya yolculuğuna çıkartacağım. Meksika'ya, Güney Amerika'ya, Hindistan'a ve Türkiye'ye uğrayacağız. Videonun sonunda da kabızlık ilaçlar için önemli bir uyarımız var. Özellikle tansiyon ilaçları, idrar söktürücüler ve aspirinler ciddi bir şekilde kabızlık yapıyor. Onun için bu alanla ilgileniyorum. Limonlu tuz karışımı. Gayet güzel ve kolay bir karışım. Bir bardak su, yarım limon suyu zaten herkes öneriyor. Bir çay kaşığı da tuz eklersiniz. Sabah akşam aç karnına kullanırsanız, bir hafta içerisinde bütün bağırsak hareketleriniz normale döner. Dereotu suyu tek başına antioksidan çok güçlü. 5 büyük dereotu alıp kökleriyle birlikte bir bardak su da kaynatacaksınız. Süzdükten sonra sabah akşam birer bardak içeceksiniz. Bere otunu çok severim. Bu da ideal bir çözüm. Karnearık otu ise Tohum tuzunu kullanarak kullanabilirsiniz. Bir çorba kaşığı kadar alıp bir bardaklık suda karıştınız. Yalnız akşamları içiniz lütfen çünkü pisilyum etken maddesi Gerçekte bir kavazlık ilacıdır. Bu da benim kendi tarifim. Yulaf ezmesi karışımı bir büyük salatalık ince ince doğruyoruz. Beş büyük maydanoz yaprakları ayırıyoruz. Saplarını da ince ince doğruyoruz. Sonra hepsini beraber yapraklarla birlikte karıştırıyoruz. Bir çorba kışı yulaf ezmesini hafifçe ısıtıyoruz. Sonra tekrar karıştırıyoruz ve üzerine yarım limon suyu ekliyoruz. Yulaf ezmesi soğuyana kadar bekliyorsunuz. Suyu da çekiyor. Akşam yemekten bir saat sonra yiyebilirsiniz. Çok tok tutar. Tek bir öğün olarak bile yiyebilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum ve çok faydalandım. Eksi bak sebze meyve suyuna gelince ise bir parça taze zencefil diyorlar ama zencefili tazesini bulmak zor. Bir orta boy kereviz saplarıyla birlikte 10 adet maydanoz. Bir kırmızı elma, bir büyük salatalık, 1 litre su. Blender'da karıştırıyorsunuz. Sabah akşam birer bardak içiyorsunuz. Posasıyla birlikte. Bu önemli bir nokta. Güney Amerika meyve suyunda ise Amerika'da da uygulanıyor bu. Bir küçük kavun kelek olursa ideal 2 adet kivi 1 litre su blenderla karıştırılıyor birer bardak sabah akşam ve içebilirsiniz çok güçlü bir detoks suyudur Hint usulü ıspanak ve brokoli suyu ıspanağın yerine pazı da kullanabilirsiniz 5 adet büyük ıspanak sapları ile birlikte aynı miktarda volüm olarak hacim olarak brokoli 1 litre su blenderda karıştırınız sabah akşam aç karnına birer bardak içiniz. Diyeceksiniz ki zeytinyağını unuttum mu? Hayır unutmadım ama zeytinyağı öyle kolay kolay içilmez. Hele halis ham zeytinyağı çok zor. Bir çorba kaşığı zeytinyağını bir limon suyuyla karıştırıyorsunuz. Bir şeker kaşığı da tuzlatıyorsunuz. Böylelikle zeytinyağının etkisi iki katına çıkıyor. Akşam aç karnına kullanınız çünkü özellikle bazı kişilerde tuvalete doğru koşmaya sebep olabilir. Kabızlık ilaçları için uyarılar, çok önemli bir uyarı. Sinameki bağırsak mukozasını hırpalıyor. bağırsak da mukozada pigmentasyon yapıyor. Kesin kanıtlanmamış ama kalın bağırsak ile arasında bir ilişki var. Uzaktan da olsa bir akrabalık olacağından şüpheleniliyor. Senositler bunlar. Türkiye'de satılan properitin ismi ise Sanalax. Dediğim gibi kesin bir kanıt yok ama Laman dışında en etkili ilaç biskodil, bekonistöreşe. Çok ucuz. 4 lira 23. Süper ucuz. Çabuk etki gösteriyor. 6-12 saat deniyor ama bazı kişilerde daha erken de etki edebiliyor. Onun için lütfen bunu akşam kullanınız. 4 taneye kadar kullanabilirsiniz. Son bir yuvarı da kabızlık ilaçları sıvı elektrolit kaybına neden olur. Sakın zayıflamak için kullanmayınız. Çok kötü olur. Barsağı tembelleştirir, kramp yapar. Sonuçta gene kabızlığa neden olabilir. Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.